Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki sunumda integral alırken zincir kuralının tersini kullanmayı gösterdim. Ayrıca yerden koyma metoduyla da bu integrali alabiliriz. Nedenini size göstereceğim. Bu metot aslında zincir kuralının tersini almakla aynı. Bir önceki videoda sinüs x'in kübü çarpı kosinüs x'in integralini almıştık ve integrale zincir kuralının tersini alarak bulduğumuzu söylemiştim. Burada sinüs x'in türevini, yani kosinüs x'i gördüğümüz için sinüs x'i bir değişken gibi değerlendirebiliriz ve bu şekilde integralini alabiliriz. Bu integralin sinüs x üzeri 4 çarpı 1 bölü 4 olduğunu söylemiştim, öyle değil mi? Sinüs x'i bir değişken olarak kullanmamızın sebebi türevinin de ifadenin içinde bulunması. Eğer zincir kuralını ve bu metodu dönüşümlü olarak kullanırsanız mantığını anlayacaksınız. Evet, bu şimdi size belki biraz karışık gelmiştir. Size aslında bu yaptığımızla aynı olan yerine koyma metoduyla integral almayı göstermek istiyorum şimdi. Aynı integralle başlayalım ve cevabı bilmiyormuş gibi yapalım. Hem bir fonksiyonu hem de o fonksiyonun türevini görüyoruz. O zaman türevini gördüğümüz fonksiyona u diyelim. u eşittir sinüs x öyle değil mi? u eşittir sinüs x. u'nun türevi nedir? du d x d u d x'in ne olduğunu biliyoruz. d u d x eşittir kosinüs x. Buna ezberlemiştik. Belki başka bir sunumda size bir de ispatında gösteririm. Şimdi bu iki ifadeyi integralde yerine koyuyorum. Sinüs x küp yerine artık u küp yazabilirim. Peki kosinüs x ne olacak? Kosinüs x'in d u d x olduğunu gösterdim, değil mi? d u d x olduğu için dx ile çarpıyoruz. Buna göre bu dx'ler sadeleşiyor ve elimizde u küp du kalıyor. Bu integral şimdi kolaylaştı biraz daha. Farklı olan tek kısım x yerine u var. Ve bu integralin cevabının 1 bölü 4 çarpı u üzeri 4 olduğunu biliyoruz. Tabii ki c'yi eklememiz lazım. İşimiz bitti mi? Neredeyse bitti. Ama u yerine sinüs x'i geri koyarsak daha güzel olur. Öyle de yapalım u eşittir sinüs x. Başta böyle söylemiştik. 1 bölü 4 sinüs x üzeri 4 artı c. Bu yöntemi önceki sunumdakinden daha kolay bir yöntem olarak düşünebiliriz ama yine de bazen işlemlerin sırasını karıştırabiliyorum. Umarım bunu sabırla karşılıyorsunuzdur. Buna benzer birkaç soru daha yapalım. 2x artı 3 çarpı x kare artı 3x artı 15 üzeri 5. zx'in integralini alalım. Biraz karmaşık görünüyor öyle değil mi? Önceki örneklerde olduğu gibi bir örüntü gözlemlemiyoruz. Şu ifadeye bir bakalım. x kare artı 3x artı 15. Bunun türevi nedir? x kare artı 3x artı 15. Türevi 2x artı 3 değil mi? Tabi soruyu ayarlarken cevabın düzgün, temiz çıkmasına hesapladığımı fark etmişsinizdir herhalde. Genelde sınavlarda ve ders kitaplarında da zaten buna dikkat edilir. Neyse şimdi yerine koyma metodunu uygulayalım. u diyebileceğimiz bir ifade ve onun türevini görüyoruz, öyle değil mi? O zaman şöyle diyelim, u eşittir x kare artı 3x artı 15 ve u'nun türevi de 2x artı 3. 15'in türevi 0. Şimdi yerine koyabiliriz. Bu ikisinin sırasını değiştireceğim. Bu u üzeri 5 değil mi? Ve bu da du dx çarpı du dx. Yalnızca sırayı değiştirdim. Ve şimdi bunu dx ile çarpıyorum. Bunlar sadeleşiyor. Bu integral notasyonunu, dx'in burada ne aradığını tam oturtamamış olabilirsiniz. Ama belirli integral aldığımızda sebebini anlayacaksınız. U, u, üzeri 5, du'nun integraline eşit. Ve bu integrali almak artık kolay. Cevap 1 bölü 6, u üzeri 6, artı c. Şimdi bunu xle hale çevirebiliriz. Şuraya yazayım. 1 bölü 6, u yerine x kare artı 3x artı 15. Bunun tamamı üzeri 6, artı c. Bir soru daha yapalım. Sanırım bir örnek için daha vaktimiz var. Farklı bir renkte yapayım. Evet, e üzeri e üzeri x çarpı e üzeri x üzeri eksi 3 diyelim. D x. Yine e üzeri x var. E üzeri x'in türevi nedir? E üzeri x'in türevi ki bu bana hep ilginç gelmiştir. Yine e üzeri x'tir. Aslında bu e'nin tanımlarından biri üzeri x'e alındığında türevi kendiyle aynı olan sayı. Neyse şimdi kafanızı karıştırmayayım. e'nin e tanımını da şöyle bir vermiş olduk. u eşittir e üzeri x diyebiliriz. du, dx'in de e üzeri x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu üstteki integrali tekrar yazarsak, bu du, dx öyle değil mi? du, dx çarpı u üzeri eksi 3 dx d u dx e üzeri x'e eşit. u da e üzeri x'e eşit. Peki, neden başka bir şekilde yerine koymadım? Neden şöyle demedim? Neden bu u, Bu da d u, dx üzeri eksi 3 demedim. Böyle söylemek anlamsız olurdu. Çünkü d x' ile çarpmak mümkün olmaz ve ifade iyice karışık bir hal alır. Bu arada şu an çok saçma bir soru yazdığımın farkına vardım çünkü yerine koyma metoduna başlamadan önce bu ifadeyi sadeleştirebilirdik. Ama neyse yerine koyma metoduna devam edelim. Neyse böyle yaparsak çok karmaşık bir hal alacağını görüyoruz. O yüzden yerine koymayı bu şekilde uygulamıyoruz. Dolayısıyla integralimiz u üzeri eksi 3 du'ya dönüşüyor. Şimdi integrali bulmak için üssü 1 artırıyoruz. Cevap, eksi 1 bölü 2u üzeri eksi 2. Bu da eşittir. Eksi 1 bölü 2e üzeri x üzeri eksi 2 veya eksi 1 bölü 2e üzeri eksi 2x. Ve sonunda artı c. Peki, sorduğum soruyu niye saçma olarak nitelendirdim? Çünkü yerine koyma yöntemini uygulamadan önce ifadeyi sadeleştirebilirdim, öyle değil mi? e üzeri x çarpı e üzeri eksi 3x dx eşittir e üzeri eksi 2x dx diyebilirdim. Neyse aslında bu soruyu yerine koyma metoduyla çözdüğümüz iyi oldu çünkü sadeleştirilmiş haliyle mantık yürütmek biraz zor olabilirdi. Yerine koyma metoduyla bu şekilde integral alınıyormuş. Aynı yöntemi kullanarak daha zor sorular çözdüğüm bir sunum da ileride hazırlayabilirim. Hoşçakalın.